Bugün 28 Eylül 2021 Salı. Mars günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay güne değişken ve sosyal enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Kova burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Güne özgüvenli ve iyimser enerjilerle başlayabiliriz. Küçük detaylar yerine büyük resme odaklanabilir, idealist ve vizyoner olabiliriz sabah erken saatlerde ikizler burcundaki ay terazi burcundaki Merkürlü üçgen açı yapacak zihinsel enerjimiz yükseleceğinden sosyal ilişkiler ve iletişime daha fazla odaklanabiliriz ay saat 7 18de boşluğa girecek ve öğle saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak bugün sorumluluklardan uzak durup keyif aldığımız faaliyetlere ve yakın çevre ilişkilerine zaman ayırabiliriz önemli işler yerine öğle saatlerinde rutin işlerimize ilgilenebiliriz bugün Merkür terazi burcunda geri hareketine başlıyor Merkür 19 Ekim'e kadar gerileyecek. Bu dönemde zihnimiz yavaşlarken geçmiş ilişkileri de daha fazla gözden geçirebiliriz. Yarım kalmış işleri tamamlayabilir, eksik ve hataları fark edebiliriz. Günlük yaşamdaki planlarımızda bazı gecikmeler ve yavaşlamalar olabilir. Ay öreden sonra 16.34'te yengeç burcuna geçecek akşam saatlerinden itibaren duygusal hassasiyetimiz de artabilir önümüzdeki iki gün özel yaşamımız kişisel güvenliğimiz aile ve yuva kavramları öne çıkarken evde daha fazla zaman geçirmek isteyebiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun